Merhabalar, Diyalog Uzman Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Kobiler için Büyüme Stratejileri ve konuğum KPMG Türkiye Strateji Direktörü Ayşegül, Heser, Ayşegül Eser, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İzleyenlerimiz için kendinizi tanıtarak başlamak ister misiniz? E, tabii, öyle başlayalım. Ayşegül Eser ben, sizin de tanıttığınız gibi KPMG Türkiye Strateji ve Operasyonlar Biriminde Direktör olarak çalışıyorum. Benim yaklaşık 15 yıllık bir strateji ve yönetim danışmanlığı tecrübem var. Benim uzmanlık alanım aslında finansal verilerden ve müşteri ana verisinden satış, pazarlama, marka iletişim stratejilerinin yazılması aslında. Bu alanda büyüme stratejisi, operasyonel strateji, maliyetlerin etkin yönetimi, kurumsal dönüşüm ya da şirket evliliklerinde ticari değerleme gibi ana hizmet alanlarımız var. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Hadi bakalım. <gülüyor> Peki bahsettiğiniz şekilde doğru finans yönetimini yapan COBİ'ler rakiplerine göre hangi avantajları elde ederler? Şimdi zaten bir şirketin sürdürülebilirliği için finansal istikrar en önemlisi. Aslında finansı zaten iyi yönetmek finansal istikrarı getirecek. Yani burada COBİ'lere şunu söyleyebiliriz ya da yeni girişimcilere sonuçta Türkiye'de Son yılın girişimlerinin yüzde 99'su kobi. Hı hı. E, hani büyük ölçekli yatırımlar daha kurumsal firmalarda. Dolayısıyla orada şunu söyleyebiliriz: O finansal istikrar kazanılan paranın tekrar o kobiye, yani o şirkete yatırılması anlamına gelir. Şirketin değerini maksimize etmek için finansal istikrar çok önemli. Harcadım, kazandım, tekrar şirketime harcamalıyım. Çünkü şirketimin değerini maksimize etmek istiyorum. Bu bakış açısı çok önemli. Hani bunu kobilerde görüyoruz. Harcadım, kazandım, emekli oluyorum. Oraya hani. harca. O şirkete harca. Şirketin değerini maksimize et. Yani kredini ödüyorsan gene şirketine harca. Gene borçlan, gene kredi çek. Yani finansal istikrar ilk sırada söyleyebiliriz. enflasyon olan bir ortamda. Kesinlikle. Ve Türk lirası evet. kur farkından da. Dolayısıyla hani o kısım çok önemli. O korkutmamalı. Hani finansımı iyi yönetiyorum ne kazanıyorum? Ee, finansı iyi yönetince rekabet ekseninde inanılmaz bir avantajımız oluyor. Fiyatlandırmada, maliyetlerde. Dolayısıyla rekabet avantajında aslında biz müşterinin satın alma kararını şekillendiren fiyat esnekliğinde direkt finansımızı iyi yönettiğimiz için direkt bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Ve burada tabii bu müşteriye daha uygun fiyatı sunmak demek müşteride olan güveni de arttırıyor. Dolayısıyla finansal istikrar, e, sürdürülebilirlik, e, müşteri memnuniyeti e, ve aslında e, kazandığımı tekrar yatırdığım için de büyüme olarak özetleyebiliriz. Peki biraz da bulut teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Hı. Bulut teknolojisinin kobilere hem günümüzde hem gelecekte sağlayacağı ya da sağladığı faydalar nelerdir diye soracağım. Hı hı. Şimdi bulut teknolojisi bir kere zaten hani her ticari işletmenin dijitalleştiğini, artık dijital bir ikizinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün sektör bağımsız bir firma kurduğumuzda ilk düşünmemiz gereken şeylerden bir tanesi, benim dijital ikizim nasıl olabilir? Hani bunu düşünmek çok önemli. Tabi bazı sektörlere uygulanabilir değil bu. Hani regulatif olan bazı sektörlere. Ama dijital tarafı, alternatif kanalları e, düşünmek tıpkı o en başta söylediğim küresel pazarlarda yatırımcı bulmak ve ihracat odağını alarak riski optimize etmek kadar önemli. Dolayısıyla bulut teknolojiler dediğimizde aslında bir kere ilk en önemlisi güvenlik yani e, veri tarafında güvenlik oldukça önemli zaten bu konuda ülkemiz gerçekten KVKK, ETK'da oldukça sıkı regülasyonlara sahip e, dolayısıyla veri güvenliği açısından gerçekten önemli bir diğeri bir esneklik sağlıyor aslında bulut teknolojileri kullanıyor olmak yani e, eski ...usul sistemlerden ise bulut teknolojilerin varlığı bize bir esneklik sağlıyor. Kurallarını kendi yazmamızı sağlıyor. Bir diğeri de aslında bu sürdürülebilir büyümede aslında geleceğin iş modeline hazırlık yapılmış oluyor. Kullandığımız altyapılar itibariyle. Bu neyi sağlıyor? Gerçekten çok hızlı değişen, dönüşen teknolojilerin aslında gelişim hızında şirketimizi faaliyet modeli ve kullandığı teknolojik altyapı itibariyle geleceğe hazırlamış oluruz. Bu arada işte eski usul geleneksel yatırımlar yapılırsa teknolojik altyapıya daha sonradan daha yüksek maliyetler çıkabilir. Ama bulut çözümler tercih edildiğinde ne olacaktır? Geleceğe daha güvenli hazırlanmış, şimdiden yapılan yatırımlar gelecekte de sürdürülebilir olacaktır. Evet yani bugün bir teknolojiyi reddeden bir firma aslında gelecekte çıkacak olan birçok teknolojiyi en baştan reddetmiş oluyor. Aynen. Orada gerçekten hani teknoloji çözümlerinin seçiminde zaman ayırmak, alternatif tedarikçileri düşünmek, ve şirketin markanın büyüme potansiyelini düşünerek aslında o yatırım iştahını ölçeklemek gerekiyor. Yani gerçekten bir şirketi değerlediğimizde biz o hizmeti de veriyoruz. Kullanılan sistemler oldukça önemli oluyor. O da şirketin değerini belirliyor. Hani dedim ya kazandınız mı? Tekrar şirketinize yatırın. Aslında bu çok önemli oluyor gerçekten. O da bileşik getirir, yaratır zaten. Kesinlikle. Peki sizce Kobiler için ERP prav... Burayı alacağım. <gülüyor> programı dedim. Peki. O zaman şu soruyu da sonlandırmak istiyorum. Sizce COBİ'ler için ERP programı kullanmanın önemi nedir? Yani şimdi ERP programı, hani Türkçe açılımıyla kurumsal kaynak planlaması. Yani en başta konuştuğumuz, hani finansı yöneteceğiz, operasyonel maliyetlerimizi yöneteceğiz dedik. Zaten operasyonel maliyetler kurumsal kaynaklarımızdan doğuyor. Dolayısıyla kurumsal kaynakları optimize yönetmek zaten onları doğru planlamak geliyor. Şöyle düşünebiliriz. Değer zincirinde firmamızı oturttuğumuzda tedarikçilerimizden müşterilerimize bunu başta da söylemiştim. Aslında kurumsal kaynak planlaması dediğimiz şey tedarikçilerimizden tedarik ettiklerimizle müşterilerimize sunduğumuzu planlamak anlamına geliyor. Siparişten tahsilata. Yani müşterim siparişi verdi. Bu çok önemli. Mal grubu gibi duruyor ama bu bir hizmet için de geçerli. Ben danışmanım, benden teklif istedi, hizmet vereceğim ama siparişi geçti bana. Sonrasında kurumun içindeyim artık, onu üreteceğim. Hazırda da raporumu yazacağım. Tedarikçilerim, iş ortaklarım olabilir, ARGE inovasyon ekibim olabilir, kalite ekibim olabilir, üretimim olabilir. Kurumsal destek fonksiyonlarım var, mali işlerim var, finansım var, BT var, İK var. Dolayısıyla içeride bir şeyler yapıyorum. Müşterime değer önermemi sunuyorum. Bu mal olabilir, hizmet olabilir. Sonrasında da fatura mı kesiyorum. Siparişten tahsilata iyi. Aslında ERP'de işletiyor olmak, kurumu kağıt üstünde izleyebiliyor olmak al anlamına geliyor. Dolayısıyla ERP kullanılmalı. Tabii ki de bugün e en büyük firmalarımızdan bahsettiğimizde orada çok ciddi ERP dönüşümleri yapılıyor. Küresel oyuncularla çalışılıyor, küresel sistemler kullanılıyor ama tabii ki de COBİ'ler içinde bunun lokal çözümleri de olabilir, kendi işletmemize göre de olabilir. Bu çözümleri kullanmak çok önemli aslında. Sayısal olarak organizasyonumuzu, ticari işletmemizi, COBİ'mizi izliyor olmamız, ona göre de aksiyonlarımızı şirketi büyütmeye yönelik anlık olarak alıyor olmamız lazım. Peki. Son olarak hem Bulut hem ERP güzel bağladık. O zaman evet. Bulut ERP kullanın diyebiliriz belki de. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür eklemek ederim. istediğiniz bir şey var mıydı son olarak? Ee, ben çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hani eklemek istediğim ekstradan bir şey yok. Biz KPMC Türkiye olarak aslında e, tüm bu alanlarda hizmet veriyoruz. Dolayısıyla detay sorularınız olması durumunda hani izleyicilere öyle bir mesaj verebiliriz. Sizin üzerinizden bizimle iletişime geçebilirler. Onlara yanıt vermeye çalışırız. Çok teşekkürler tekrardan. Biz de bugün birçok detayı aldık aslında sizden ama <gülüyor> zorladık biraz. Yine de evet gerçekten artık hizmet almayacaklar benden. <gülüyor> Burada hepsini anlattım. Ya, alırlar yine diye düşünüyorum. <gülüyor> Bence de. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 Ya eski sevgililer görürsek?